değerli izleyenler Türkiye'nin tarafsız ana haber bülteniyle karşınızdayız bendeniz Ömer Tarkmaz da paykaber.com ana haber bülteni başlıyor değerli izleyenler yaklaşık bir saattir bu ekranlarda Yunan Aşkan gelişmeleri sercim paylaşacağız bendim ana haber bültenimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızı şöyle bir tanıcak olursak twitch tarik haber gibi, sosyal chat tarik haber pinterest tarik haber, ok tarik haber tiktok tarik haber, tv facebook tarik haber, linkedin tarik haber, yay tarik haber Tumblr Tarık Haber, Instagram'da et Tarık Haber, Twitter et Tarık Haber, Red Dead Grand, Live 78, YouTube, Tarık Haber TV ve KM Tarık Yılmaz hesaplarıyla yayındayız. Diğer sosyal medya kanallarımızı tanıtacak olursak Big Olay'da yayındayız. Big Olay kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz diyoruz ve ana haber büyüklerimiz de başlıyor. Efendim, ilk haberimiz her zaman olduğu gibi borsayla alakalı. Altın 19,48 seviyeleriyle yükselişle euro 21,50 ile düşüşle altın 1.280'e yükselişle ve İstanbul borsası günü 4.484 ile düşüşle kapattılar. Son dakika haberine göre Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun Van mitingine gönderme geldi. Selo'ya özgürlük isteyenlerin maskesini 14 Mayıs'ta hep beraber İngilizce istedi. Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun Cumhuriyet Meydan Meydanı'nda düzenlen mitingde konuştu. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van mitingine göndermede bulunan Erdoğan, 14 Mayıs'ta bu maskeli baloya son vereceğiz Samsun'da vatan millet deyip Van'a, Seloya özgürlük isteyenlerin maskesini 14 Mayıs'ta hep beraber indireceğiz ifadelerini kullandık. Son dakika Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na mitingine gönderme. Seloya özgürlük isteyenlerin maskesini 14 Mayıs'ta hep beraber indireceğiz. 4 Mayıs 2023 18:20 son güncelleme. 4 Mayıs 2023 19:25 Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Van mitingine göndermede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs'ta bu maskeli balaya son vereceğiz. Samsun'da vatan millet deyip, Van'da seloya özgürlük isteyenlerin maskesini 14 Mayıs'ta hep beraber indireceğiz, ifadelerini kullandı. Takip et. Son dakika haberi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı. Meydanda 120 bin kişinin olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu van mitingine göndermede bulundu. İşte haberin detayları. Meydanda 120 binası kişi var. Cumhur ittifakı olarak oyunları boza boza, zincirleri kıra kıra, omuz omuza zafere koşuyoruz diyen Erdoğan şunları kaydetti. Milli mücadeleye öncülük eden Samsun Türkiye yüzyılının da sancakları olacaktır. Meydanların dili bunu söylüyor. Şu anda burada ne kadar insan var biliyor musunuz? Caddeler hariç 120 bin. Türkiye iradesine ve geleceğine sahip çıkıyor. Gençlerimiz Türkiye yüzyılı vizyonumuza sahip çıkıyor. Aramıza fitne sokmaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. Erdoğan, 14 Mayıs'ta ülkemizin şahlanış dönemini yine birlikte başlatacağız, ifadelerini kullanarak şunları söyledi. 14 Mayıs'ta yeter, sözde karar da gelecek de milletindir diyerek 21 yıllık kalkınma ve demokrasi hamlemizi zirveye taşıyacağız. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkacağız. Aramıza fitne sokmaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz iktidara gelmenin yolunu milletin iradesi yerine FETÖ'cüler ve bölücülerle işbirliğinde arayanları 14 Mayıs'ta hep birlikte sandığa gömeceğiz. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal'in partisini manda ve himaye peşinde koşanların cirit attığı milli bünyeye zararlı mandacı muhipper cemiyetine çevirdi. Daha kendi aralarında anlaşamıyorlar. Çıkmışlar memleket meselelerini çözeceklerini söylüyorlar dedi. 14 Mayıs'ta bu maskeli baloya son vereceğiz. Kılıçdaroğlu Van mitingine göndermede bulunan Erdoğan sözlerine şu şekilde devam etti. 14 Mayıs'ta bu maskeli baloya son vereceğiz. Samsun'da vatan millet deyip Van'da Selo'ya özgürlük isteyenlerin maskesini 14 Mayıs'ta hep beraber indireceğiz. İlginizi çekebilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan yangın söndürme uçağı teslim törenine katıldı. Erdoğan paylaştı 40 günde 40 yılın işi. Erdoğan'dan Temmuz'da zam mesajı. Ana Haber Bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz Değer, değerli izleyenler. Trabzon'da feci kaza meydana geldi. Dört kişi hayatını kaybetti. Kaza sonrası ortaya çıkan görüntüler yürekleri dağladı. Trabzon'da karelen olay yaşandı. Akşam saatlerinde köy seferi yapan bir otobüs şarampola devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre biri çocuk dört kişiyi hayatını kaybetti. Çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi. Kaza sonrası etrafa savrulan yaraların görüntüleri yürekte dağlarken... Vahir İsmail Ustavlu'da bilgi almak için bölgeye geldi. Trabzon'da feci kaza. Dört kişi hayatını kaybetti. Kaza sonrası ortaya çıkan görüntüler yürekleri dağladı. 4 Mayıs 2023 1936 son güncelleme. 4 Mayıs 2023 1954. Trabzon'da kahreden olay. Akşam saatlerinde köy seferi yapan bir otobüs şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre bir, bir çocuk, dört kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi. Kaza sonrası etrafa savrulan yaralıların görüntüleri yürekleri dağılarken Ali İsmail Ustaoğlu da bilgi almak için bölgeye geldi. Takip et. Trabzon'un Akçabat ilçesinde bugün akşam saatlerinde belediye otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre biri çocuk dört kişi öldü, 21 yolcu da yaralandı. ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor. Büyük panik yaşandı. Alınan bilgiye göre ilçenin 4 yol mahallesi mevkinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsü bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Otobüste bulunan ilk belirlemelere göre 21 yolcu yaralanırken biri çocuk 4 kişi de hayatını kaybetti. Yaralılara ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar ve olay yerine çağrılan 112 acil servis ekipleri yol üzerinde yaparken kazanın hemen ardından yaşanan panik ve üzüntü cep telefonu kameralarına yansıdı. Kazanın sebebi araştırılıyor. Kaza sonrası olay yerine gelerek yetkililerden bilgi alan Vali İsmail Ustaoğlu yaptığı açıklamada ilk belirlemelere göre 3 bir olay yerinde biri de hastanede olmak üzere 4 yolcunun hayatını kaybettiğini söyledi. Vali Ustaoğlu, Büyükşehir Belediyemizin köylere ve mahallere sefer yapan otobüsü maalesef tek taraflı kaza yaptı. Teknik incelemenin ardından kazanın nedeni ortaya çıkacak. Midibüsün devrilmesi sonucu böyle bir olay meydana geldi. Şu anda gelen bilgiye göre 3 bir olay yerinde bir kız çocuğu da hastanede olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti. Yaralıların hastanelerin intikalleri yapıldı. Hastanelere de şu ana kadar 21 yaralı intikal etti diye konuştu. İlha. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana Haber Bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Diğer haberimize geçiyoruz. Fethiye'de fırtına, fırtınada savrulan paraşütçüler dağ eteklerine ve ilçe merkezine düştü. Bir de arı 7 yer yaralandı. Fethiye'de uçuş yapan paraşütçüler kuvvetli rüzgar nedeniyle sürüklendi. Babadağ'dan yamaç paraşütüyle havalanan 26 pilot ve yolcudan bazıları dağ eteklerine bazıları ise ilçe merkezlerine Farklı noktalara düştü. Ekiplerin sağdan topladığı paraşütçüler ile yolcular arasında biri ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı. Fethiye'de da savrulan paraşütçüler dağ eteklerine ve ilçe merkezine düştü. Biri ağır 7 yaralı. 4 Mayıs 2023-2007 son güncelleme 4 Mayıs 2023-2028 Fethiye'de uçuş yapan paraşütçüler kuvvetli rüzgar nedeniyle sürüklendi. Babadağ'dan yamaç paraşütüyle havalanan 26 pilot ve yolcudan, bazıları da eteklerine bazıları ise ilçe merkezinde farklı noktalara düştü. Ekiplerin sahadan topladığı paraşütçüler ile yolcular arasından bir, iyi ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı. Takip et. Ölüdeniz mahallesindeki Babadağ'dan yamaç paraşütüyle uçuş yapan bazı pilotlar kuvvetli rüzgarın etkisiyle sürüklenerek iniş alanından uzaklaştı. İlçe merkezinde ve dağ yamaçlarında paraşütlerin düştüğünü görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis, jandarma arama kurtarma timi, CAC ve AKUT ile çok sayıda arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Dağ eteklerine ve ilçe merkezine düştüler. Fırtınanın etkisiyle 10 tandem ikili 20 kişi, 6 tekli paraşütçü olmak üzere 26 kişinin bazıları dağ eteklerine, bazıları da ilçe merkezinin farklı yerlerine düştü. Askeri helikopter yardıma koştu. Vatandaşların ihbarları ve pilotların konum bilgisini paylaşması üzerine ilk olarak 9 pilot ile 9 yolcusuna ve tekli de 5 paraşüt pilotuna ulaşıldı. Mendoz dağı eteğine düşen bir pilot ile yolcusuna ulaşan ekipler, sar parazi ile olumsuz hava şartları nedeniyle bölgeye helikopter istedi. Talep üzerine olay yerine aydın jandarma filo komutanlığı helikopteri sevk edildi. Ekiplerce helikopteri alınan yaralı pilot Urge, Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Ceyhan'dan yaşanan olay nedeniyle ilçedeki hastanelerde 7 kişinin tedavisinin devam ettiği bildirildi. İHA. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Lise öğrencisinin isteği bakan kocayı gülümsetti. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Açık açık sordu. HDP ile gizli anlaşma var mı? İyi partilisinin yanıtları başbakan olacağım sözü gündeme bomba gibi düştü. Türkiye adım adım 14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan seçimlere yaklaşırken siyaset gündeminde hareketlik devam ediyor. Bir yandan siyaset metiklerini gerçekleştirirken diğer yandan da gündemdeki tartışmalara yönelik açıklamalarda bulunuyor. Son olarak İYİ Parti'den HDP ve Millet İttifakı ile alakalı ve iddialara yanıt geldi. Katıldığı programda HDP ile gizli anlaşma olup olmadığı sorulan İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Altın Parti'nin Genel Başkanı'nın ifadelerini işaret etmiş. Açık açık sordu. HDP ile gizli anlaşma var mı? İYİ Partili isim yanıtladı, başbakan olacağım sözü. 4 Mayıs 2023-15-49 son güncelleme, 4 Mayıs 2023-1603. Türkiye adım adım 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan seçimlere yaklaşırken siyaset gündeminde hareketlilik devam ediyor. Bir yandan siyasiler mitinglerini gerçekleştirirken diğer yandan da gündemdeki tartışmalara yönelik açıklamalarda bulunuyor. Son olarak İyi Parti'den HDP ve Millet İttifakı ile alakalı eleştiri ve iddialara yanıt geldi. Katıldığı programda HDP ile gizli anlaşma olup olmadığı sorulan İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz 6 partinin genel başkanının ifadelerini işaret etti. Takip et. 14 Mayıs seçimlerine günler kala siyaset gündeminde hareketlilik sürüyor. Siyasilerden peş peşe dikkat çeken açıklamalar gelirken gündemdeki eleştiri ve iddialar da gecikmiyor. Son olarak İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz TV 100 ve Cansu Canan Özge'nin sorularını yanıtladı. Poyraz, HDP'nin Millet İttifakı ile gizli anlaşma iddialarına tepki gösterdi. Altı başkanımızın ifadesi net diyen Poyraz, Akşener'in başbakan olacağın sözüne ilişkinde konuştu. Altı partinin genel başkanı çok net olarak ifade etti. Poyraz, vatandaşlarımızın verdiği oyları kendi namusumuz, şerefimiz gibi koruma mücadelemize 2023-14 Mayıs seçimlerinde de aynı şekilde devam edeceğiz, dedi. Cansu Canan Özgen, Poyraz'a 2023 seçimleriyle 2019 seçimleri arasında HDP'nin desteği açısından farklılıklar var mı? Millet İttifakı'na yönelik bir takım pazarlık ve gizli anlaşma eleştirileri var, şeklinde bir soru yöneltti. Bunun üzerine Poyraz, bir kez ortaya koyduk, güçlendirilmiş parlamenter sistem. Milliyet İttifakı dediğiniz organizasyon, altılı masa olarak bununla ilgili ortaklaşarak kuruldu. Altı partiden oluşuyor, altı partiden oluştuğunu da altı partinin genel başkanı çok net olarak ifade etti. dedi. Meral Akşener'in başbakan olacağım sözü. Hoyraz'a iyi parti lideri Meral Akşener'in başbakan olacağım sözü de soruldu. Oyraz bununla ilgili ise Sayın Genel Başkanımızın başbakan olacağım iddiasıyla Türkiye'nin parlamenter sisteme kavuşması ikisi doğru orantılı bir durum değil. Yani önce Türkiye güçlendirilmiş parlamenter sisteme anayasa değişikliğiyle kavuşacak, ondan sonraki süreçte başbakanlık ihlas edilecek. Bunun zamanlamasına ilişkin Sayın Genel Başkan bir nokta ve bir tarih ve bir zaman aralığı vermedi, ifadelerini kullandı. Açılan o pankartı görünce formül verdi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Avrupa Merkez Bankası'nda kararını verdi. Faizlerine sürpriz yok. Euro düşe geçti. Avrupa Merkez Bankası FED'in ardından Avrupa Merkez Bankası da ekonomistlerin beklentilerine paralel olarak faizleri 25 baz puan yukarı çekti. Euro üzerinde önemli etkiye sahip veri sonrasında Euro-Dolar partisinde gerileme yaşandı. Yurt içinde Euro-TL fiyatları düşüşe geçti. İşte haberin detayını. Avrupa Merkez Bankası da kararını verdi. Faizlerde sürpriz yok. Euro düşüşe geçti. 4 Mayıs 2023 15:29 son güncelleme. 4 Mayıs 2023 16:05. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'in ardından Avrupa Merkez Bankası da ECB ekonomistlerin beklentilerine paralel olarak faizleri 25 pas puan yukarı çekti. Euro üzerinde önemli etkiye sahip veri sonrasında Euro dolar paritesinde gerileme yaşandı. Yurt içinde euro, türk lirası fiyatları da düşüşte. İşte haberin detayları. Takip et. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi bugün yaptığı toplantıda, devam eden yüksek enflasyon baskıları karşısında faiz oranlarının 25 bas puan artırılmasına karar verdi. Yönetim Konseyi yaptığı değerlendirmede, gelen bilgilerin genel olarak orta vadeli enflasyon görünümü konusunda yönetim konseyinin önceki toplantısında ortaya koyduğu değerlendirmeleri desteklendiğini vurguladı. Gelecekteki kararların politika faizlerinin enflasyonun %2 olan orta vadeli hedefe dönmesini sağlamak için yeterince sınırlayıcı seviyeye getirilmesine sağlayacağını belirten Eceve, faizi gerektiği sürece sınırlayıcı seviyede tutacaklarını vurguladı. Yönetim konseyi açıklamasında uygun seviyeyi ve faizi o seviyede ne kadar kalacağını belirlemek için verilere bağlı yaklaşım izlemeye devam edeceklerine aktarılırken, faiz oranlarının para politikası duruşunu belirlemede ana aç olmaya devam edeceğini ifade edildi. Konsey, Varlık Alın Programı OP ile alınmış varlıkların ana para ödemelerinin Temmuz 2023'ten sonra artırma yönlendirilmemesini beklediklerini de vurguladı. ECB, bilançoda Haziran 2023 sonuna kadar aylık ortalama 15 milyar euro azalmanın devam edeceğini de ifade etti. Metinde gelecekteki kararların faizleri yeterince sıkılaştırıcı konuma getireceği ifade edildi. Piyasaların ilk Tepkisi Euro-Dolar paritesi, ECB'nin politika duyurularına verilen ilk tepkiyle alımlı bir düşüş baskısı altına girdi ve 1.123 bölgesine geriledi. Yurt içinde ise Euro-Türk lirası 21.47 seviyelerine geriledi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Bakanlık harekete geçti. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Hakkarda yine aynı görüntü meydana geldi. Mayıs ayı gelince ortaya çıktı. Yılan adasını aratmıyor. Hakkan'ın Yüksekova ilçesindeki Yılan Pınarı bölgesindeki görüntü gündem oldu. Her yıl Mayıs ayında ortaya çıkmaya başlayan yılanların görüntüsü Brezilya'nın yılan adasını ar aratmıyor. Zehirsiz olduğu bilinen yılanlarla ilgili konuşan Hakan Zanyer Aykut isimli vatandaş özellikle saat 13 ve 14 gibi ortaya çıkıp güneşleniyorlar. İnsanlar olmadığı zaman hem taşların hem de yol üzerine geliyorlar ifadelerini kullandı. Akkari'de yine aynı görüntü. Mayıs ayı gelince ortaya çıktı. Yılan adasını aratmıyor. 4 Mayıs 2023-14-46 son güncelleme, 4 Mayıs 2023-16-17. Akkari'nin Yüksekova ilçesindeki Yılanpınarı bölgesindeki görüntü gündem oldu. Her yıl Mayıs ayında ortaya çıkmaya başlayan yılanların görüntüsü, Brezilya'nın yılan adasını aratmıyor. Zehirsiz olduğu bilinen yılanlarla ilgili konuşan Hakan Zanyar Aykut isimli vatandaş, özellikle saat 13.00 ve 14.00 gibi ortaya çıkıp güneşliyorlar. İnsanlar olmadığı zaman hem taşların hem de yol üzerine geliyorlar, ifadelerini kullandı. Takip et. Akar'ın Yüksekova ilçesine bağlı yürekli ile Karabağ köylerinin arasında Mayıs ayıyla birlikte her sene olduğu gibi sürü halinde ortaya çıkan yılanlar hem korkutuyor hem de şaşırtıyor. Yılan Pınarı, bölgesindeki yol boyun sürü halinde görüntülenen yılanlar, Brezilya'nın Yılan Adası'nı andırıyor. Saat 13.00 ve 14.00 gibi ortaya çıkıp güneşliyorlar. Zehirsiz olduğu bilinen yılanların her sene sürü halinde ortaya çıktığını belirten Hakan Zanyar Aykut isimli vatandaş, Yüksekova'ya bağlı yürekli köyünde bulunan Yılan Pınarı'ndayız. Her sene Nisan ayının sonları Mayıs ayının başlarında bu zararsız yılanlar ortaya çıkıyor. Burası Brezilya'nın yılan adasına da benziyor. Bu zararsız yılanlar özellikle saat 13.00 ve 14.00 gibi ortaya çıkıp güneşliyorlar. İnsanlar olmadığı zaman hem taşların hem de yol üzerine geliyorlar. Her sene olduğu gibi onları görmek için tekrar buraya geldik dedi. İha. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Lise öğrencisinin... Ama haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Zira Türkiye Kupası'nda heyecan dorukta değerli izleyenler. Başakşehir MK Ankara gücünü ağırlıyor. Maçta 41. dakika oynanıyor maç. Başakşehir Fatih Terim Stadyum'da oynanıyor. Maçı Zorbay Küçük yönetiyor değerli izleyenler. Bu maçı canlı yayınlarla sosyal medya kanallarımızdan takip edebilirsiniz. AK Parti Sözcüsü Çelik'ten The Economist Dergisi'ne sert tepki geldi, ders almış olmaları lazımdı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik The Economist Dergisi'nin paylaştığı 14 Mayıs seçimleri temalı kapağı tepki gösterdi. Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanımız Erdoğan siyasi hayatı boyunca sadece milletimize güvenerek yol yürüdü, bu irade sayesinde nice sözde yorum ve analiz çöp oldu operasyon odakları yine hak ettikleri cevapları alacaklar ifadelerini yerini kullandı. AK Parti Sözcüsü Çelik'ten de Ekonomist Dergisi'ne sert tepki, ders almış olmaları lazımdı. 4 Mayıs 2023-2045 son güncelleme, 4 Mayıs 2023-2045. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Ekonomist Dergisi'nin paylaştığı 14 Mayıs seçimleri temalı kapağı tepki gösterdi. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan siyasi hayatı boyunca sadece milletimize güvenerek yol yürüdü. Bu irade sayesinde, nil sözde yorum ve analiz çöp oldu. Operasyon odakları yine hak ettikleri cevapları alacaklar, ifadelerini kullandı. Takip et. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İngiliz Ekonomi Dergisi de ekonomistin 14 Mayıs seçimleri temalı altı, 12 Mayıs sayısının kapağına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Twitter'daki paylaşımında şu ifadeleri kullandı. Batılı dergiler ve gazeteler yine Türkiye'deki siyasi süreçleri etkilemek için seferber olmuş. Cumhurbaşkanımıza karşı yorumlar döşemişler. Halbuki ders almış olmaları lazımdı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan siyasi hayatı boyunca sadece milletimize güvenerek yol yürüdü. Bu irade sayesinde sözde yorum ve analiz çap oldu. Operasyon odakları yine hak ettikleri cevapları alacaklar. O kapağı tepki. Yine heyecan yapmışlar. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Kılıçdaroğlu'ndan yeni video. Ama haber bültenimiz devam ediyor diye direkt diğer haberimize geçiyoruz. Son dakika haberine göre İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den Edirne'ye dikkat çeken mesaj geldi. Gelecek bir hafta daha, daha da vahim şeyler yaşayacağız dedi. Son dakika haberine göre İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Edirne mitingine konuşma yaptı. Seçmen... Ve nimettir, hangi parti oy verirse versin diyen Akşener, siz milletsiniz, bu milletin bir paçasınız ama biz gelecek bir hafta daha vahim, daha da berbat şeyler yaşayacağız ifadelerini kullandı. Son dakika, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den edilmeli dikkat çeken mesaj, gelecek bir hafta daha, daha da vahim şeyler yaşayacağız. 4 Mayıs 2023-18.00 son güncelleme, 4 Mayıs 2023-19.38 Son dakika haberine göre, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Edirne mitinginde konuşma yaptı. Seçmen verinimettir, hangi partiye oy verirse versin, diyen Akşener, siz milletsiniz, bu milletin bir parçasısınız ama biz, gelecek bir hafta daha vahim, daha da berbat şeyler yaşayacağız, ifadelerini kullandı. Takip et. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Edirne'deki Saraçlar Caddesi'nde partisince düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada seçimlerde Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve partisine destek istedi. Bir oy Kemal'e, bir oy Meral'e diyen Akşener, iktidara geldiklerinde vatandaşların problemlerini çözeceklerini ifade etti. Seçimlere çok az bir süre kaldığını hatırlatan Akşener, ucube bir sistemden kurtulmak için sandığa gidileceğini belirtti. Akşener, bir adamın iki dudağı arasına sıkıştırılmış bir sistemden kurtulmak için seçime gidiyoruz ama bu seçim bir savaş değil, biz de düşman değiliz. Sizler de işgal gücü değil, milletsiniz. Seçmen verinim ettir, hangi partiye oy verirse versin. Siz milletsiniz, bu milletin bir parçasısınız ama biz, gelecek bir hafta daha vahim, daha da berbat şeyler yaşayacağız, diye konuştu. İhmal edilen kesimlerin haklarını iktidara geldiklerinde vereceklerini vurgulayan Akşener, şunları kaydetti. Şerefli Türk polislerimizin terör tazminatlarını hak ettikleri noktaya getireceğiz. Çocuklarına, eşlerine vakit ayıracak bir çalışma düzeni kuracağız ama asla yaptırmayacağım bir şey var. Kimse gidip bir polisimize tokat atamayacak. Vatan evlatlarını tokatlayamayacak. Kurumlarımızın saygınlığını ve şerefini hemen onlara geri iade edeceğiz. Yüz binası öğretmen atayacağız. Canı cebinde ülkemizi koruyan askerimiz, gata'yı derhal açacağız. Askeri okulları derhal açacağız. Yüz bin öğretmen atayacağız. Köy okullarının tamamını yeniden açacağız. Mülakat kalkacak, gençlerimizin umudunu yeniden inşa edeceğiz. Hukuk, adalet ve yargı bağımsızlığını getireceğiz. Akşener, köylerde tarım yapma kararı veren gençlerin 5 yıl boyunca Bakur ya da SGK primlerinin devlet tarafından ödeneceği vaadinde bulundu. İktidarın ekonomi ve dış politikalarını da eleştiren Akşener, bütün Suriyelileri ülkelerine göndereceklerini dile getirdi. Pişmiş Edirne tava ciğerinin ihracı mümkün. İyi Parti lideri Akşener, Edirne'nin önemli bir tarım şehri olduğunu anımsattı. Ergene nehrinin temizlenmediğini, sulama yatırımlarının tamamlanmadığını ve tarım ürünlerinin ithal edildiğini ileri süren Akşener, şöyle devam etti. Edirne'nin veya bir başka şehrin çiftçisi oturup ağlasın. Mercimek, nohut, buğday, mısır, pirinç, zaman ithal. Ya arkadaş ithal etmediğin ne kaldı? Biraz akıl, bilim, hukuk, adalet ithal etsene. Hem onlar bedava. Edirne'nin bitirilmeyen hangi kanalı ve barajı varsa biz yapacağız. Millet İttifakı adına söz veriyorum. Edirne tarihi açıdan da dünyanın en önemli şehirlerinden biri. Turizm konusunda dünyanın en önemli şehirlerinden birisi yapmak mümkün. Bu kenti turizm şehri haline bir yılda getirebiliriz. Mesela tava ciğer. Edirne'nin dışında kim yaparsa yapsın aynı ciğer yok. Dünyaya tanıtmak mümkün, bir kere yiyen tekrar yemek istiyor. Dolayısıyla bunu gerçekten pişmiş olarak ihraçı mümkün. Anadolu Ajansı. ilginizi çekebilir. Meral Akşener'in kızı diyerek paylaştılar, hızla yayıldı. HDP ile gizli anlaşma var mı? İYİ Partili isim yanıtladı. Seçimlere günler kala Muharrem İnce'den CHP'ye flash çağrı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Lise öğrencisinin isteği bakan Koca... Ama haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidiyle tanınan Muhammed Nur Nahya'dan Murat Kurum'a gülümseten çıkış Gomis daha iyi dil et. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini ve mimiklerini başarılı bir şekilde taklit etmesine tanınan ve fenomen haline gelen Muhammed Nur Nahya ve Çevre Şehircilik ve iklim değişikliği Bakanı... Ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Murat Murat Kurum arasında gülümseden bir diyalog gerçekleşti. Nahya'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesiyle Gomis Sen'den daha iyiydi sözleri sosyal medyada gündem oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taklidiyle tanınan Muhammed Nur Nahya'dan Murat Kurum'a gülümseten çıkış. Gomis Sen'den daha iyiydi. 4 Mayıs 2023-1602 Son Güncelleme 4 Mayıs 2023-1606 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini ve mimiklerini başarılı bir şekilde taklit etmesiyle tanınan ve fenomen haline gelen Muhammed Nur Nahya ve Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili adayı Murat Kurum arasında gülümseten bir diyalog gerçekleşti. Nahya'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesiyle, Gomi senden daha iyiydi, sözleri sosyal medyada gündem oldu. Takip et. İstanbul'a getirilen 20 depremzede çocuk için düzenlenen dostluk maçına fenomen Muhammed Nur Nahya ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili adayı Murat Kurum arasındaki diyalogtan doğurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ses tonunu taklit ettiği videolarla tanınan Muhammed Nur Nahya maç sonrası Bakan Murat Kurum ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaparak konuştu. Sayın Cumhurbaşkanı siz ne diyorsunuz bu konuya sorusunun sorulması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesiyle Murat biraz daha koşman lazım, yavaş kaldın diyen Nahya komis senden daha iyi dedi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Lise öğrencisinin isteği bakan kocayı gülümsetti. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli izleyenler. Diğer haberimize geçiyoruz. Bugün videosunda bugün kameraya böyle yakalandı rahat tavrlarıyla dikkat çekti. Güvenlik kamerasına böyle yakalandı. Rahat tavırlarıyla dikkat çekti. Ya, Yaptığı ise pes Aksaray'da bir apartmanın bodrum katından motorbiste çalan hırsızlık şüphelisi güvenlik kameralarına yakalandı. Hırsızlık şüphelisinin sanki kendi motor bisikletini götürüyormuşçasına tak, e, takındığı rahatlık tavırı dikkat çekti. Güvenlik kamerasına böyle yakalandı. Rahat tavırlarıyla dikkat çekti. Yaptığı ise... 4 Mayıs 2023-16.59 son güncelleme. 4 Mayıs 2023-16.59 Aksaray'da bir apartmanın Bodrum katından motosiklet çalan hırsızlık şüphelisi, güvenlik kameralarına yakalandı. Hırsızlık şüphelisinin sanki kendi motosikletini götürüyormuşçasına takındığı rahat tavrı dikkat çekti. Takip et. Olay, Laleli mahallesinde bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, apartmandan motosiklet hırsızlığı ihbarı üzerine olay yerine giden İl Emniyet Müdürlüğü asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı araştırma ve inceleme başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkan ekipler şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüphelinin Bodrum katından motosikleti çaldığı anlar ise, anlayan güvenlik kamerasına yansırken hırsızın rahat tavırları dikkat çekti. Yakalandı. İncelemelerin ardından şüphelinin kimliğini tespit eden ekipler yaptığı operasyonla ŞB-25 isimli şüpheliyi çaldığı motosikletle birlikte yakaladı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen ŞB adli makamlarca tutuklanarak cezaevine kondu. Ele geçirilen motosiklet ise sahibine teslim edildi. İHA Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Trabzon'da tecip... Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yer haberimize geçiyoruz. PPDK cezaları açıkladı Trabzonspor'un yıldızı Fenerbahçe'ye karşı yok. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Beşiktaşlı yönetici Serhan Çetin Sayaya, sportmenli aykırı hakareti nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. PFdK ayrıca Trabzonspor forması giyen Anastoris Bakasetas'ın Konyaspor maçına gördüğü kırmızı kar sebebiyle 2 maç ceza aldığını açıkladı. PPDK cezaları açıkladı. Trabzonspor'un yıldızı Fenerbahçe'ye karşı yok. 4 Mayıs 2023-21.06 son güncelleme 4 Mayıs 2023-21.06 Türkiye Futbol Federasyonu, TLF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, PFdK Beşiktaşlı yönetici Serhan Çetin say sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. BFDK ayrıca, Trabzonspor forması giyen Anastasios Fakasetas'ın Konya spor maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle iki maç ceza aldığını açıkladı. Takip et. Türkiye Futbol Federasyonu, TLF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, BFDK, Sport Otosüper Lig'den dört kulübe para cezası verdi. TFF'den yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş, Galatasaray ile oynanan derbi maçta yaşanan çeşitli ihlaller sebebiyle toplam 580 bin lira para cezası aldı. Siyah Beyazlı kulübün as başkanlarından Emre Kocada 52 bin, Serhan Çetinseya ise 21 gün hak mahrumiyetinin yanı sıra 50 bin lira para cezası verildi. BFDA Araban.com Konyaspor spor maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Trabzonspor'a 276 bin lira para cezası uyguladı. Bakasetas, Fenerbahçe'ye karşı yok. Aynı maçta kırmızı kart gören Bordo Mavili oyuncu Anastasios Fakasetas'ın iki resmi müsabakadan men cezası alması kararlaştırıldı. Buna göre Yunan futbolcu, 34. haftada oynanacak olan Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek. Kuru, Fenerbahçe'ye 510 bin lira para cezası verirken, kulüp başkanı Ali Koç'un herhangi bir ceza tayinine yer olmadığı kararına vardı. Kuru, Bitecen Giresunspor'a ise 40 bin lira para cezası verdi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Arif. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz. Milli Savunma Bakanı Akar'dan Tal koridoru açıklaması geldi. Dünyanın gözü yarın İstanbul'da olacak dedi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan tağıl gelişimi toplantısına ilişkin açıklama geldi. Bakan Akar yarın İstanbul'da toplantı yapılacağını bildirerek bu toplantının ardından da önümüzdeki hafta bakan yardımcılarının toplantısı söz konusu olacak ifadelerini kullandı. Milli Savunma Bakanı Akar'dan Tahıl Koridoru Açıklaması Dünyanın Gözü Yarın İstanbul'da Olacak 4 Mayıs 2023-2014 Son Güncelleme 4 Mayıs 2023-2017 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Tahıl Girişimi Toplantısına İlişkin Açıklama Geldi Bakan Akar, Yarın İstanbul'da Toplantı Yapılacağını Bildirerek Bu Toplantının Ardından da Önümüzdeki Hafta Bakan Yardımcılarının Toplantısı Söz Konusu Olacak ifadelerini Kullandı Takip Et Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tahıl girişimine yönelik toplantıya ilişkin, bakan yardımcılarının toplantısı öncesinde Birleşmiş Milletler, Türkiye, Rusya, Ukrayna'dan teknik personelin katılacağı bir toplantının yapılmasının zarureti ortaya çıktı. Yarın bu toplantı yapılacak. Bu toplantının ardından da önümüzdeki hafta bakan yardımcılarının toplantısı söz konusu olacak, dedi. Akar, Türkiye, Rusya ve Ukrayna Savunma Bakan Yardımcıları arasında yarın yapılması planlanan toplantıya ilişkin soruyu yanıtladı. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ilgili bakanlıkların görüşmelerinin ardından tahıl girişimi, min süresinin 18 Mayıs'a kadar uzatıldığını hatırlatan Akar. Bu süre bitmeden önce görüşmelerimizi olabildiğince hızlandırmak suretiyle bunun tekrar herhangi bir aksaklığa meydan vermeksizin istikrarlı bir şekilde devamı için gayretlerimizi sürdürüyoruz, diye konuştu. Yarın yapılması planlanan toplantıya yönelik ise Akar, yarın yapmayı planladığımız bakan yardımcılarının toplantısı yerine teknik düzeyde bir toplantı yapılacak.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 Bir taraftan tahıl sevkiyatı görüşülürken diğer taraftan da orada kalan bazı Türk bandıralı gemiler var. O gemilerin tahliyesi de gündeme alınacak. Bunların hepsini birlikte çalışarak bir gündem oluşturacağız ve bu gündemi de bakan yardımcıları görüşecek, daha sonra karara bağlanacak. Özellikle Afrika'daki istikrara çok önemli katkısının olmasından dolayı tahıl girişiminin hızlı, güvenli ve planlı şekilde devam etmesi için gayretlerimizi sürdürüyoruz. Yarın teknik düzeydeki toplantı, önümüzdeki haftada bakan yardımcılarının toplantısıyla bu konunun planlı şekilde devam edeceğini değerlendiriyoruz. Akar, toplantıların yerine yönelik soruya, hem teknik toplantıyı hem bakan yardımcılarının toplantısını İstanbul'a planladık, yanıtını verdi. Tahıl girişiminin süresinin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine de Akar, görüşmelerden, konuşmalardan aldığımız izlenin bu çalışmaların olumlu şekilde sonuçlanacağı yönünde. Bunun için çalışıyor. Buna gayret gösteriyoruz dedi. Anadolu Ajansı Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Sayın Akar cümleleri kurdu değerli izleyenler. Diğer haberimize geçiyoruz. İzmir depreminde 30 kişinin hayatını kaybettiği apartmanın müteahhitine 1400 hapis cezası geldi. İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde 30 kişinin hayatını kaybettiği Emrah Apartmanı davasında karar çıktı. Binanın Mütahidi hayatı, hayatı Uzun ve Statik e, Betonarme Proje e, müellif, Müellifi ve Fenli Mesulü Purgay Akçoğlu, Akkoçoğlu bilinçli taksille birden fazla insan ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan ayrı ayrı 14 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılmış. İzmir depreminde 30 kişinin hayatını kaybettiği apartmanın müteahhidine 14 yıl hapis cezası. 4 Mayıs 2023-18-24 son güncelleme, 4 Mayıs 2023 19:57. İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde 30 kişinin hayatını kaybettiği Emrah Apartmanı davasında karar çıktı. Binanın müteahhidi hayati uzun ve statiket otonarını proje ve Befendi Mesulü Turgay Akkoçlu, bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yararlanmasına neden olmaz suçundan ayrı ayrı 14 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Takip et. Son dakika, 30 Ekim 2020'de İzmir'de meydana gelen depremde Emrah Apartmanı yıkılmış, içindeki 30 kişi hayatını kaybetmişti. Merak edilen dava sonuçlandı. Binanın müteahidi hayatı uzun ve statiket otonarını proje mühendifi ve Fendi Mesulü Turgay Akkoçlu, bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yararlanmasına neden olmaz suçundan ayrı ayrı 14 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Herkesin cezalandırılmasını istiyoruz. İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, ev hapsindeki sanık binanın temli mesulü Turgay Akkoçlu ile taraf avukatları ve müştekiler katıldı. Diğer sanık binanın mütahhidi Hayati Uzun ise duruşmada yer almadı. Müştekilerden Şaziye Demir, depremden yaralı kurtulduğunu belirterek, kızım yanında nefes alamadığı için öldü. İhmali olan herkesin cezalandırılmasını istiyoruz, dedi. Depremde iki çocuğunu ve eşini kaybeden Nuri Seha Yüksel de tarifi ve telafisi mümkün olmayan bu acının sorumlularının cezalandırılmasını istiyorum ifadelerini kullandı. Sanık Turgay Akkoçlu, savunmasında bilirkişi raporlarının çelişkili olduğunu, bu raporlara göre suçlu ilan edildiğini, binanın yıkılmasıyla ilgisi olmadığını iddia ederek beraat talep etti. Mahkeme heyeti verdiği aranın ardından iki sanığın bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yararlanmasına neden olma suçundan 17 er yıl 4 eray hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Heyet iyi hal indirimi uygulayarak sanıklar hakkında 14 er yıl 5 eray 10 er gün hapis cezası takdirinde bulundu. Yargılama sırasında vefat eden Hüseyin Bilgin Sert hakkındaki dava düşürülürken apartmanın yıkılmasına ilişkin yargılanan iki kamu görevlisinin dosyasının ayrı görünmesine karar verildi. Müşteki avukatlarının sanıkların tutuklanması yönündeki talepleri ise reddedildi. Cezayı yetersiz buldular. Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan müştekiler cezaya tepki gösterdi. Depremde bir kızını kaybettiğini söyleyen Hasan İnan, kararı kabul etmediklerini, adaletin yerini bulmadığını düşündüklerini ifade ederek adaletimiz bir örümcek ağına benziyor. Eşek arası deler geçer, sinek takılır dedi. Deprende kızını kaybettiğini anlatan Şaziye Demir de sorumluların cezasını çekmesi için iki senedir bu davayla uğraştıklarını belirterek tutuklanmalarını istiyordu. Evde olmaları bizi rahatlatmıyor. Ölen insanlarımız evde değiller. Bunlar evlerinde rahatlar. Karar bizi çok yıktı. 30 kişinin öldüğü bir davada bu kararın verilmesi çok üzücü diye konuştu. Müşteki avukatlarından Murat Aydın ise hukuk mücadelelerinin devam edeceğini belirterek şöyle konuştu. Cezayı yetersiz buluyoruz. 30 kişi öldü. Burada verebilecek en üst ceza 22 yıl altı aylık. Hiç değilse 22 yıla yakın bir ceza vermesinin doğru olacağını düşünüyorduk. Ciddi bir suçla yargılanan ve ciddi bir ceza alan sanıklar tutuksuz yargılanmaya devam ediyor. Basit bir cezadan insanların tutuklandığı bir ülkede 15 yıl ceza alan tutuksuz yargılanıyor. Biz onların bu cezayı çekmelerini istiyoruz. Yargılama böyle giderse sanıklar bu cezaların kesinleştiğini görmeyecekler. Ne olmuştu? İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Emre Apartmanı'nda 30 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi yaralanmıştı. 3 sanık hakkında bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yararlanmasına neden olmak, suçundan 2 yıl 8 aydan 22,5 yıla kadar hapis sistemiyle dava açılmış, sanıklardan biri dava sürecinde yaşamını yitirmişti. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Lise öğrencisinin isteği bakan kocayı gülümsetti. Seçimlere gün. Ama haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz. Değerli izleyenler. Kılıçdaroğlu'nun Van Biting'ine giderken Öcalan Sıra atan iki kişi gözaltına alındı. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van giderken Öcalan Sıra atan İki kişi gözaltına alındı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler, tartışmalar neden olmuştu. Kılıçdaroğlu Van mitingine giderken Öcalan sloganı atan iki kişi gözaltına alındı. 4 Mayıs 2023-1548 son güncelleme. 4 Mayıs 2023-1608. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Van mitingine giderken Öcalan sloganı atan iki kişi gözaltına alındı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler tartışmalara neden olmuştu. Takip et. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu HDP destekli van mitingine giderken, dişe diş kana kan hocalan, sloganı atan iki kişi gözaltına alındı. CHP tarafından 2 Mayıs günü 5 yol meydanında düzenlenen mitinge giderken, dişe diş kana kan hocalan, sloganı atan iki kişinin görüntüleri sosyal medyaya düşmüştü. Görüntüler üzerine harekete geçen Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri düzenledikleri operasyonla iki kişiyi gözaltına aldı. Emniyete getirilen şahısların sorgularının devam ettiği öğrenildi. İha. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Biz... Haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Lise öğrencisinin takipçi isteği Bakan Koca'ya gülümsetti. Siz de beni etiketleyin de. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Mamak ilçesinde esnaf ziyareti yaptı. Bir öğrencinin fotoğraf çektirdikten sonra takipçi istediği ise Bakan Koca'yı gülümsetti. Lise öğrencisinin takipçi isteği Bakan Koca'yı gülümsetti. Siz de beni etiketleyin. 4 Mayıs 2023-2047 son güncelleme 4 Mayıs 2023-2047 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Ankara'nın Mamak ilçesinde esnaf ziyareti yaptı. Bir öğrencinin fotoğraf çekildikten sonra takipçi istediği ise bakan kocayı gülümsetti. Takip et. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mamak'ta yaptığı esnaf ziyareti sırasında bir grup lise öğrencisiyle karşılaştı. Liseli öğrencilerle sohbet eden koca, gelecek sizlersiniz dedi. Sizin takipçiniz çoktur. Bir öğrencinin fotoğraf çekildikten sonra takipçi istediği ise bakan kocayı gülümsetti. Hocadan kendisini etiketlemesini isteyen genç. Bakanım ben sizi etiketleyeceğim, siz de beni etiketleyin. Sizin takipçiniz çoktur, ifadelerini kullandı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Dünyanın gözü... Ana haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Iban numarasının aynı olduğunu görünce 150 bin TL'lik altından oluyordu. Elleri ve sesi titriyordu. Hastamonu'ndaki dolandırıcılık olayı kuyumcunun dikkati sayesinde önlendi. Telefon doğranıcılarının ağına düşen vatandaş altınlarını bozmak isterken durumu anlayan kuyumcu kurtardı. Kuyumcu olayda yarım saat önce önce başka bir dolandırıcılık olayının yaşandığını, polisin de kendilerine bir iban numarası gösterdiğini söyleyip aklına tuttuğu o numaranın müşterinin gösterdiği ve altınların karşılığı olan 150 bin TL'nin Gönderilmesini istediği numarayla aynı olduğunu fark ettiğini anlıyoruz. İvan numarasının aynı olduğunu görünce. 150 bin TL'lik altından oluyordu, elleri ve sesi titriyordu. 4 Mayıs 2023 11.30 son güncelleme, 4 Mayıs 2023 13.06. Kastamonu'daki dolandırıcılık olayı kuyumcunun dikkati sayesinde önlendi. Telefon dolandırıcılarının ağına düşen vatandaşı, altınlarını bozdurmak isterken durumu anlayan Kuyumcu kurtardı. Kuyumcu, olayda yarım saat önce başka bir dolandırıcılık olayının yaşandığını, polisinde kendilerine bir IBAN numarası gösterdiğini söyleyip aklında tuttuğu o numaranın, müşterinin gösterdiği ve altınların karşılığı olan 150 bin TL'nin gönderilmesini istediği numarayla aynı olduğunu fark ettiğini anlattı. Takip et. Kastamonu İl Merkezi Belediye Caddesi'nde bulunan bir kuyumcu mağazasına giden vatandaş, 3 tane bilezik, 1 adet büyük altın ve 1 çift küpe bozdurmak istedi. Kuyumcu mağazasında görevli Mustafa Kara, altınlarını bozdurmak isteyen vatandaşa altınları neden bozdurmak istediğini söyledi. Tedirgin davranışlar sergileyen şahsın dolandırılıyor olabileceğinden şüphelenen Kara, altınlar karşılığında 150 bin TL'lik tutarı teslim etti. Paraların IBAN numarasına yatırılmasını istedi. Yaklaşık 5 dakika sonra tekrar kuyumcuya gelen şahıs, elinde bir kağıda yazılı iban numarasına paraların yatırılmasını talep etti. Şahsın telaşlı ve şüpheli hareketlerinden kuş bulanan kuyumcu Mustafa Kara, polis ekiplerini aradı. Kuyumcuya gelen polis ekipleri, şahsın telefon dolandırıcılarına para yatırmak üzere olduğunu anladı. Kuyumcunun dikkati, dolandırıcılara 150 binası Türk Lirası göndermesini önledi. Kuyumcunun dikkati sayesinde şahıs, telefon dolandırıcılarına 150 bin Türk Lirası göndermeden önlenmiş oldu. Kuyumcuyu altınlarını bozdurmak için gelen şahsın, telaşlı ve panik anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde şahsın altınları bozdurduğu ve parasını alıp dükkandan ayrıldığı görülüyor. Müşterimizin hareketlerinden şüphelendim. 17 yıldır kuyumcuda çalıştığını söyleyen Mustafa Kara, severek yaptığım bir meslek. Dün öyle sıralarında bir müşterimiz geldi. Altın bozdurmak istediğini söyledi bizlere. Daha sonrasında 3 tane bilezik, 1 adet büyük altın, 1 çift küpe getirdi. Bunları hesapladığında toplamda 154.455 Türk Lirası para tuttu. Müşterimize ne almak istediğini sorduk. Damadım araba alacak, benden para istedi, ona göndereceğim dedi. Daha sonra ben müşterimizin hareketlerinden şüphelendim. Panik halindeydi. Elleri, sesi titriyordu. Biz müşterimize parasını verdik. Müşterimiz dükkandan gittikten sonra yaklaşık 5 dakika sonra tekrar geri geldi. Paranın bir IBAN numarasına gönderilmesini istedi. Elinde yazılı bir kağıt vardı. Tamam diyerek biz de müşterimizi bir süre beklettik. Bu olaydan yaklaşık yarım saat öncesinde de başka bir dolandırıcılık olayı yaşanmış. 50 yaşlarında bir kadına savcılıktan aradıklarını söyleyip altınlarını bozdurmuşlar. Kadında telaşa kapılıp altınlarını bozdurmuş ve maalesef 73 bin TL'sini dolandırıcılara göndermiş dedi. Polislerin gösterdiği IBAN numarasıyla aynı olduğunu görünce şüphelendim. Kara, o arada polisler gelmişti bizlerin yanına. Polisler bize bir IBAN numarası göstermişti. Polislerin bana gösterdiği IBAN numarası benim aklımda kaldı. Altınlarını bozdurmak için dükkanımıza gelen de aynı IBAN numarasını gösterince ben de şüphelendim. Müşterimizin hareketlerinden olsun, iban numarasından olsun şüphelendim. Müşterimizi oturtup polisleri aradık hemen. Sağ olsun polisler de hemen dükkanımıza gelerek yaptıkları inceleme sonrasında olayın dolandırıcılık olayı olduğunu öğrendik, ifadelerini kullandı. 150 binası Türk lirası talep etmiş, kuyumcu sorarsa damadım araba alacak dediği tembihlemiş. Kara vatandaştan 150 bin Türk lirası talep edilmiş, karşı taraf ya da telefondaki kişi polis ya da kuyumcu sorarsa damadım araba alacak, ona para göndereceğim şeklinde de diye tembihlenmiş. Müşterimiz de tamamen karşı tarafından dediklerini yapmaya başlamış. Allah'a şükürler olsun vatandaşımızın 150 bin TL'sini kurtardık. Vatandaşımız da biz de mutlu olduk. Görevimizin gereğini yaptığımızı düşünüyorum. Buradan ayrıca uyarıda bulunmak istiyorum. Savcılıktan arıyoruz, polis ya da vandarmadan arıyoruz diyen kişilere itibar etmeyiniz. Çünkü savcılık ya da polis ya da jandarma sizden para istemez. Bizler de buralarda elimizden geldiğince dikkat etmeye çalışıyoruz ama bazen kaçırdıklarımız olabiliyor, lütfen daha dikkatli olalım dedi. Kastamalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İha. Doğada gezintiye çıkan köylüler buldu. Şaşkınlıklarını gizleyemediler. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Lise öğrencisinin isteği bakan kurulun. ama haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Son dakika haberi ve Galatasaray resmen duyurdu. Yıldız futbolcunun sözleşmesi 2020 yılına kadar uzatıldı. Son dakika haberine göre Süper Lira Süper Lig'de heyecan tüm hüzle devam ederken lider Galatasaray'da da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı Kırmızıların 9 Temmuz 2021'de kadrosuna kattığı Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesinin uzatıldığı açıklandı. İşte detaylar. Son dakika Galatasaray resmen duyurdu. Yıldız Futbolcu'nun sözleşmesi 2027 yılına kadar uzatıldı. 4 Mayıs 2023 1846 son güncelleme 4 Mayıs 2023 1857 Son dakika haberleri, Sport Otosüper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ederken, Lider Galatasaray'da da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı, Kırmızılıların 9 Temmuz 2021'de kadrosuna kattığı Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesinin uzatıldığı açıklandı. İşte detaylar. Takip et. Son dakika haberleri, Sport Otosüper Lig'de bitime kısa bir süre kala heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Şampiyonluk yarışında yer alan Lider Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sözleşmesi uzatıldı. Sarı, Kırmızılılara 9 Temmuz 2021 tarihinde katılan Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesi uzatıldı. Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde. Profesyonel futbolcumuz Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesi 2026-2027 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatılmıştır. Bana güvenenlere teşekkür ederim. Sözleşme uzatmasının ardından sosyal medyadan açıklama yapan Barış Alper, çok mutluyum. Bir yıl daha sözleşmemi uzattım. 2 sene önce geldim. 2 senedir Galatasaray formasını onurla, gururla taşıyorum. Uzun yıllarda taşımak istiyorum. Bana güvenen başta başkanım, yönetim ve teknik heyete teşekkür ediyorum. Bu sene inşallah şampiyon olup önümüzdeki sezon Galatasaray formasını Avrupa'da terletmek istiyorum ifadelerini kullandı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Yönetim bile şaştı. Öyle bir teklif geldi ki. Bir tarihine geçecek. Ama haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Son dakika haberine göre aralarında İstanbul'da var. Meteoroloji geldi. 22 için sarı alarm kuvvetli olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika açıklaması geldi. O 4 Mayıs verilerine göre meteoroloji 22 için sarı alarm verdi. Marmara Kuzey ve Doğu'su, Kütahya Denizi, Burdur, Eskişehir ve Düzceşehir'leri, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri ve Balıkesir'in Kuzey ve Doğu, Çanakkale'nin doğu kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor. İşte son dakika haberin detayları. Son dakika aralarında İstanbul da var. Meteoroloji uyardı. 22 il için sarı alarm kuvvetli olacak. 4 Mayıs 2023 8:27 son güncelleme. 4 Mayıs 2023 8:27. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika açıklaması geldi. 4 Mayıs verilerine göre meteoroloji 22 il için sarı alarm verdi. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Kütahya, Denizli, Burdur, Eskişehir ve Düzce çevreleri, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri ile Balıkesir'in kuzey ve doğu, Çanakkale'nin doğu kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor. İşte son dakika meteoroloji haberinin detayları. Takip et. Son dakika, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye'nin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Konya, Karaman, Eskişehir, Bolu ve Düzce çevreleri ile Ankara'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sanak ve gök gürültülü sağnak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın kuzey ve doğusu, Kütahya, Denizli, Burdur Eskişehir ve Düzce çevreleri, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri ile Balıkesir'in kuzey ve doğu, Çanakkale'nin doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Batı kesimlerde sıcaklık azalacak. Hava sıcaklığının batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrinizi seç. Meteorolojiden 22 il için sarı alarm. Meteoroloji, İstanbul, Tekirdağ, Kırklarevi, Edirne, Çanakkale, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Eskişehir, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Burdur ve Antalya için sarı uyarıda bulundu. Bölge bölge hava durumu. Marmara parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ve doğusu ile Balıkesir'in kuzey ve doğu, Çanakkale'nin doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bursa'c 22 derece parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Edirne C, 23 derece parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sanak ve gök gürültülü sanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İstanbul C, 20 derece parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sanak ve gök gürültülü sanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Koca elice 22 derece parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sanak ve gök gürültülü sanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ege parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sanak ve gök gürültülü sanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kütahya ve denizli çevreleri ile aydın ve mulanın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ak c, 19 derece parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sanak ve gök gürültülü sanak yağışlı. Denizli c 24 derece parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sanak ve gök gürültülü sanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İzmir c 25 derece parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sanak ve gök gürültülü sanak yağışlı. Muğla C, 21 derece parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Akdeniz parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Burdur çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Adana C, 30 derece az bulutlu. Antalya C, 24 derece parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Hatay C, 30 derece az bulutlu. A, C, 28 derece az bulutlu. İç Anadolu parçalı ve az bulutlu, kuzey batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Konya, Karaman ve Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Eskişehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ankara'ca 22 derece parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Eskişehir'ce 19 derece parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Konya'ca 22 derece parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı. Sivas C, 20 derece parçalı ve az bulutlu. Batı Karadeniz parçalı ve çok bulutlu, Bolu ve düzce çevrelerinin yerel olmak üzere sanak ve gök gürültülü sanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların düzce çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bolu C, 22 derece parçalı ve çok bulutlu, böyle de akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağnak ve gök gürültülü sanak yağışlı. Düzcece 24 derece parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağnak ve gök gürültülü sanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. C 23 derece parçalı ve çok bulutlu. Zonguldakce 17 derece parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Amasya C 25 derece parçalı ve az bulutlu. Samsunce 18 derece parçalı ve az bulutlu. Tokatce 25 derece parçalı ve az bulutlu. Trabzonce 26 derece az bulutlu. Doğu Anadolu parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Erzurumce 15 derece az bulutlu. Rizece 24 derece parçalı ve az bulutlu. Malatyace 22 derece az bulutlu. Vance 13 derece parçalı ve az bulutlu. Güneydoğu Anadolu parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Diyarbakır C, 24 derece parçalı ve az bulutlu. Gaziantep 25 derece parçalı ve az bulutlu. Sirt 24 derece parçalı ve az bulutlu. Şanlıurfa C, 26 derece parçalı ve az bulutlu. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Lise öğrencisinin isteği bakan kocayı gülümsetti.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 İzleyicimizde President Şahatı'yı S.A. demiş. Aleykümselam. Son yorumlar bu şekildeydi. Değerli izleyenler.